Tekrardan merhaba arkadaşlar Bugün sizinle birlikte FIFA Mobile oynuyoruz onun sesini hafifçe böyle bir kasalım ee, Yeni kanalıma böyle bir başlangıç yapmak istedim ee, oyunu sevdiğimden böyle bir başlangıç yapmak istedim ee, Hadi bakalım FIFA Mobile'e başlıyoruz ee, Kesinlikle canlı etkinlik yapmayacağım ben fizyofabobeli bir seri olarak düşünüyorum. The King gördüğünüz gibi ben oyuna en baştan başlamayalım diye yani böyle bir sürü şey çekmeyeyim diye ben e, takım bayağı bir geliştirdim. İşte Vampursy bu arada ne için Fenerbahçeliyim. Vampursy aldım, Potu aldım, Johnny aldım işte ne bileyim Hazard aldım, Lingard aldım, Souza Uçan falan bir sürü kişi aldım. E, defans zaten uçuyor benim. Oblak, Arsebi, Espinho Lauren Liverpool'dan Aleksandro var yani artık. Artık yani defans uçuyor benim. Atam da iyi. Orta sahaya orta saham çok iyi zaten. Atamı geliştirmem lazım benim. Onun için de karşı atak moduna girip estirmeye çalışıyoruz. EA Sports'a çok teşekkür ediyorum. E Gerçekten mal gibi kaldım amatör birde çıkamıyorum yükseğe. Nedeni EA Sports'un bana Adına söyleyin benim genimden yani 79 genden büyük rakipler vermesi Bakalım şimdi büyük ihtimal bakın şurada şu anki liderler 103 gen olarak, 106 gen bakayım, 105 gen Bunu büyük seri yapmayı düşünüyorum ve bakalım bakalım nasıl olacak Evet gene bir rakip geldi taraftar sayısından bizim taraftar sayımızdan 300 fazla şöyle oyun sesini biraz açalım Evet bakalım neler olacak bakayım kaydediyor mu Evet kaydediyor bir dakikadır Neyse lan oynuyoruz hadi bakalım İyi şanslar netinciğim Nathan. Sana hiç güvenmiyorum ama hadi bakalım Evet başlıyoruz O adamın kadro iyi 77 geldi biz bunu doğrarız Tamam doğrarız biz bunu Ağzına çeriz? bak bak bak Fırsatlara bak ağzına sıçacağım onu şimdi İyi harika fırsatlar uçuyor bende gel emiceam gel emiceam gel emiceam vah ooo vah ooo aa vah şöyle oha be amcacım oha be ah be. Çok güzel gelmişti. Salih. Salih o vampirsi. Vampirsi geldi, koydu şutunu. senin farkıdır bu da. Evet, Soza'mıza geldi top. Hop, yavaş çekimde geldi. Alper. Alper, Alper gitti tekrar Soza'ya. Soza ağzını sıçırlar orada Soza'nın hakem bir şey demedi. Ağzını sıçırmadı hakem gibi. Müthiş fırsat. Hadi bakalım. Johnny Johnny bir şut oo, oo. yalnız neyse de aynı atakta dikkat etmek lazım dikkat etmek lazım dikkat etmek lazım dikkat dikkat dikkat dikkat dikkat onu gole çevirmemesi lazım ve müthiş bir şans geldi ananas ki abedersiniz abedersiniz abedersiniz siniz siniz az nasıl elim terli ya gitmiyor hazard vampirsi Evet. Vampers ile Hazard'ın aynı takımda ilk kez görüyorsunuz sanırım. Hala 1-0. Bunun bizi yeneceği falan yok. O Durum. Allah Vampers ile bir korner. Ay. Ah be. Ah be. Çok... Hayır. Ya. Gel bakayım ben nasıl işte. Aa, hazard. hazart, hazart, hazart. Neler yapıyorsun? Aa, gitti, gitti, gitti, gitti. Ah gitti, gitti. o bebe, gitti. Haro doldu. Evet rakibin bitirmesini bekliyoruz. Evet 4 sahne içinde bitirmezse evet bitirir zaten. Hadi bakalım kazandık. Güzel oldu. Oha, oha. Sıçerim böyle işi lan. Ne oluyor zaman zamanı Ya böyle bir şey olamaz ciddiyim. Böyle bir şey olamaz ya. Aa, evet. Ne abi ya. Bok oldu yemin ediyorum bok oldu şu an ya. Neyse arkadaşlar. ilk bölüm böyle bir tadımlık olsun. Hatta bakalım. Şöyle planlarımıza girelim. Planları da düzenleyeyim. Ee, antrenman Şimdi şuraya koyalım Bakalım ee, Seviye Karşı atak bir şey Yok bende o yok şu an Program ustası bunları bir dolduralım 35 tane oldu güzel oldu ee, Şuna da bir Ekleme yapalım Evet bunda da güzel bir şeyler Alacağız sanırım Neyse Arkadaşlar Bugünlük Böyle Olsun ee, Sonraki Videoda Görüşmek Üzere İlgini Araya Oyunda Abone Olmayı Unutmayın Ve e, Her Cumartesi Büyük ihtimal Video Gelebilir Söyleyeyim Buna Her Cumartesi Sizinle Birlikteyim Bay Bay Ama Canım isterse Başka Günlerde Video Atabilirim Bay Bay